Nehirler vardır, tarihimizi anlatır. Nehirler vardır, sınır çizgisidir. Nehirler vardır, Anadolu'ya bereket verir. Evet, Türkiye'nin üçüncü en önemli nehri Sakarya Nehri. Evet, kendi topraklarımızdan doğan, Karadeniz'e dökülen önemli bir nehir. Sakarya'nın doğduğu yerden yola çıktık ve adım adım Sakarya Nehri'ni takip ettik. Şu an netice. Önemli yere geldik. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldü. Sakarya ilinin Karasu ilçesindeyiz ve hemen arkamızdan Sakarya Nehri denize dökülüyor. Evet Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü Karasu ilçesindeyiz ve bir değerli dostla birlikteyiz bilgi alacağız. Ben 1955 senesinde İstanbul'a geldim, aşağı yukarı uç sene orada kaldım, Perşembe mazarında kaldım. Babamın sandalları vardı. 1957 senesinde buraya geldik. O zamandan beri buradayız. Tahminen herhalde 200 parça tekne var. Limanınız yok. Limanımız yok. Tatlı su değil mi burası efendim? Evet tatlı su ama teniz suyu buraya kadar kürüyor, bu, tuzlanıyor yani bu su. Bu ırmakta sel felaketi oldu mu hiç? Sel felaketi olmadı. Tebrem'de yalnız şu yukarı taraflara doğru, köprüye doğru e, terenin kenarı yarıldı. Hmm. Karadeniz'de talga 1 ise dere ağzında 2 metreye çıkar. Çünkü akındı deniz teniz böyle birleşince kabarıyor talga, aşağı iniyor, mesela, yükseliyor talga tehlikeli oluyor yani. 5 6, 7 kişi boğuldu yani. Bu yüzden? Tabii. Teniz'e, teniz dalgasından dolayı boğuldu. Peki Sakarya Nehri'ni bana anlatın. Yani ne ifade eder sizin için? Benim için Sakarya savaşı ifade eder. Öyle mi? Tabii. Nasıl Sakarya? Ya tabii Sakarya, Sakarya, Yaman Sakarya, hain düşmanları parında boğuldun. düşmana aman vermedin Sakarya. Bunun tarihi budur yani. Ben, bana kadar tarafı lazım değil. Bana bu lazım ama Şeraya girersin, çıkamazsın, onlar ayrı konu. Sakarya Nehri'nde dümen çevirmek. Sandalımızda, motorumuzda gerçekten heyecanlı. Gerçekten duygulanlar yaşıyoruz. Evet. Sakarya Nehri'nden sadece su akmaz, Sakarya'dan bir medeniyet, bir kültür, tarih ve kuruluş, kurtuluş tarihimiz akar, Anadolu tarihi akar ve su diye tarih akar Sakarya'dan. İsterseniz sizleri tarihin en uzun süreli meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle Sakarya'nın Karadeniz'e birleştiği noktadan baş başa bırakıyoruz. Evet, Sakarya Meydan Muharebesi belgeseli ile karşınızdayız.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 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi ve Gazi ünvanı Sakarya Zaferi'nden sonra verilmiştir. Ali Bey, şu an çok önemli bir yerdeyiz. Evet. Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü yer. Evet. Sakarya Meydan Muharebemize ev sahipliği yapmıştı. Neler söylersiniz? Evet. Şimdi Sakarya'nın en önemli bölgelerinden bir tanesi bu mahalle. Özellikle konum olarak Karadeniz'e döküldüğü yer için daha başka bir başka önem taşıyor. Fakat gördüğünüz gibi ilgisizlikten, ilgisizlikten nehri hem balık ölümlerinden hem atık atılmaktan dolayı büyük bir sorun yaşamaktadır bu güzel nehrimiz bu güzel mahallemiz bunlar tarafından kirletilmektedir ve üzerinde yapılan yapılardan dolayı bayağı bir tepki almaktadır Peki siz buranın sahibisiniz şu anda devletimiz adına Hı. yeni mahallenin muhtarısınız Evet Peki ne olmasını isterseniz bu nehrin bu görüyoruz bu çok önemli bir nehir bu şimdi şimdi şimdi burada mendirek oluyor Menderes projesi tamamen bittikten sonra balıkçı barınağı olacak. Bu tekneler tamamı balıkçı barınağına taşınacak ve burası bir düzene sokulacak, yeniden yapılacak. Yani tek bir kalemde hepsi çıkacak. Daha güzel, daha çok daha iyi önem kazanacak, daha güzel olacak, daha temiz olacak ve nehir boyunca ki fabrikaların atıklarını lütfen de kimse atmasın. Özellikle tavuk çiftlikleri Ölü tavuklarını nehre atıyorlar, e, belediyemiz ne kadar uğraşsa dahi bunlara bir yakalama olanağı da olmuyor. Gece atıyor bunları, hem nehri pisletiyor hem Karadeniz sahilini pisletiyor hem e, balık ölümleri meydana geliyor. Değerli izleyenlerimiz, yıllardır çalışma yapıyoruz. Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir çiftelerden yola çıktık. Sakarya başından yola çıktık. Tarihin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Haymana-Polatlı bölgelerinde belgeseller çektik. Gordiyon'un düğümü Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemli kilometre taşı Duatepe eteklerindeki Gordiyon Antik Kenti'nde Sakarya ve Porsuk Irmağı'nın birleşme noktasını görüntüledik. Ve nehri takip ederek önemli bir yere geldik. Burası Sakarya'nın Karasu ilçesi. Evet Sakarya Nehri yüzlerce kilometre yol kat ederek bulunduğumuz buradan Sakarya Nehri'nin Karadeniz'de döküldüğü yerdeyiz. Muhteşem görüntüler tespit ettik. Hem havadan hem karadan. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'de buluştuğu hem hal olduğu Karadeniz'e kavuştuğu Karasu'dayız. Sakarya Nehri, evet, Sakarya Türküsüyle ile kültür tarihimizin dönüm noktasıdır Sakarya Nehri. Sakarya Meydan Muharebesi'nin dışında e, kuruluş ve kurtuluş destanıdır Sakarya Nehri. Türkiye'nin en önemli nehirlerinden biridir Sakarya Nehri. Ama Sakarya Nehri'ne ruh, ruh ve hayat veren hiç şüphesiz Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Evet, Sakarya Meydan Muharebesi. Tarihin dönüm noktası. 22 gün 22 gece süren önemli bir savaş. Biz Sakarya Nehri'ni Sakarya Zaferi ile e, anıp araştırıyoruz ve Sakarya Nehri'nin Karadeniz'le buluştuğu noktadayız.